Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gensler'in kripto ile savaşı devam ediyor. En son iki saldırıyı Coinbase'e ve Tron'a yaptı. Tron'a yapılan saldırı da haklıca çok yoğun buluyorum. Coinbase'e yapılanı ise oldukça saçma buluyorum. Önce Coinbase vakasını biraz detaylı inceleyeceğiz. Neden detaylı inceleyeceğiz? Çünkü ben hem Coinbase yatırımcısıyım hem de incelediğim hisse senetleri arasında bulunuyordu YouTube kanal üyeleri için. 9 Mart'ta bununla ilgili bir video yapmıştım. 60 dolardı o gün fiyatı. 80 dolarlara kadar çıktı dün gelen hukuki müdahale haberlerinden sonra 66 dolara kadar indi. Yani hala karlı satılabilecek durumda o videoyu yaptığım günden beri. Ama o videoda üzerine durduğum bir konu vardı. Videoyu yaptığım günde aşağı yukarı Kraken'a saldırmıştı Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu. Kraken de bir borsa. Saldırının nedeni de staking yani kriptodan faiz alma diyelim süreçleri için yaptığını söylemişti. Bunun ...Amerikan Sermaye piyasası Kurularından izin almadan yapılmaması gereken bir şey olduğunu iddia etmişti. Ve ciddi bir para cezası kesmişti. Ama Coinbase'in üzerine gelmemişlerdi. Ben de bunu şöyle yorumlamıştım. Galiba Coinbase bir şeyi daha doğru yapıyor olabilir. Ama anlaşılan o ki sadece sırasını bekliyormuş Sermaye piyasası Kurulu. Ve dün Coinbase'e Wells Notice ismi verilen bir belge gönderdi. Wells bir ihbarname ve diyor ki yakında peşine düşeceğiz, hukuki dava açabiliriz. Peşine düşmemizin sebebi de staking işlemleri. Bir de listelediğin bazı coin'ler. Bunları bizden izin almadan yapıyorsun. Biz bu konuda üstüne geleceğiz. Ve bunlara el koyabiliriz. Buradaki karları geri alabiliriz. Sana cezalar verebiliriz. Yani temelde duyuru bu. Henüz dava açılmadı. Henüz savcılar işin içerisinde değil. Bu bir ön uyarı. Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong ve hukuk işleri başkanı bu konuda Twitter'da yanıt verdiler. Belediler ki ey SPK biz sana defalarca geldik kapını çaldık sorduk nasıl izin alabiliriz? Bize de regulasyonu anlat bize süreci tarif et neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyle ona göre davranalım. Sen bize yanıt vermedin biz seninle düzenli olarak toplantı halindeyiz. Buralarda bize bir şey söylemedin şimdi kapımıza Wells ihbarnamesine geliyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. %100 hak veriyorum. Çünkü hakikaten koymez halka açık bir firma bir kere. Bütün işlemleri göz önünde, denetleniyor. Zaten Brian Armstrong'un itirazında bu da var. Biz halka açığız. Halka açılırken sana yaptığımız bütün işleri anlattık. Staking yaptığımızı anlattık. Bizde listeli olan coin'leri de sana söyledik. Sen bize halka açılma iznini verdin. Şimdi de böyle saldırıyorsun. Bu ne iş? Bunların tamamında ben açıkçası Coinbase'e hak veriyorum. Çünkü Genzler'in şöyle bir tekniği var. Sermaye piyasası kurulu başkanı olarak regülasyon çıkartmıyor. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda ortaya net bir şey koymuyor. Sonra bu yanlış ama diyip üstlerine gidiyor şirketlerin. Çok can yakıyor, çok sinirleri bozuyor bu yönden. Genzlerin bu davranışını şuna benzetebiliriz. ...plajlarda dans etmek yasaktır diye bir kural yok. Siz gidip dans ediyorsunuz keyfiniz yerine sonra gelip sen burada niye dans ediyorsun? Seni hapse atıyorum diyor veya sana ceza veriyorum diyor. Diyorsun ki e, bununla ilgili kural yoktu. Bununla ilgili yasak kuralın olmaması bunun yasak olmadığı anlamına da gelmez diyor. Yani kabaca benzetme böyle. Ve bundan dolayı şirketlerin üzerine geliyor Coinbase'de yaşanan birebir bu. Bu Coinbase nasıl etkileyecektir? Tabii onun bir olmaz. Dün hisse senedinin fiyatı %15 civarında düştü. Bence biraz abartılı bir düşüş çünkü Coinbase'e baktığımızda... Staking gelirleri toplamda %10 civarında bir gelir ifade ediyor. Hangi listelenen coin'lerde sorun var onu bilmek zor. Oradan ne çıkar onu tabii öngöremiyorum ama staking'in etkisi bu. Coinbase'in 4,5 milyar dolar civarında nakiti var. Geçen sene ama çok nakit yaktılar 1,5 milyar dolar civarında. Yani o hesapla bile baksak Coinbase 2 yıl rahatlıkla gidebilir ki. onun nakit yakışın bir bölümü ortaklara sağlanan opsiyon hisse senetleriydi. Belki onu durdururlar şimdi. Yani öyle bir hemen batacak gibi bir durum yok. Buradan gelen cezanın büyüklüğünde olabilir onu kesirmek de zor. Kraken örneğinde 30 milyon daha ceza var. O yüzden hisse için çok endişeli değilim. Ama hani ben böyle bir hukuki hisse için içinde yer almak istemiyorum diyenler varsa yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kararsızım. Belki satıp kafanızı rahat etsin isteyebilirsiniz. Ben şimdilik evde tutmaya devam ediyorum. Benim maliyetlerim daha düşük bir yerde ve zaten küçük bir miktarım var elimde. Öte yandan Coinbase'e saldırmak Kraken'a saldırmaya, Binance'a saldırmaya benzemez. Çünkü Coinbase halka açık bir firma. Şimdi benim tahminim bazı büyük hissedarlar SPK'ya dava açmaya hazırlanıyor olabilirler. Çünkü derler ki, ya arkadaş bu adam senden izin aldı, bütün o ilk dokümanlarda bu coin'lar var, staking yaptığını biliyorsun. O zaman nasıl izin verdin? Bizi bu tuzağa soktun, biz de hissedar olduk, şimdi ceza kesiyorsun, üstüne geliyorsun. Bu ne iş diyebilirler ve büyük davalar açılabilir. SPK'ya dava açan ilk şirkette olmaz Coinbase. Uzun zamandır spot bir ETF çıkartmak için mücadele eden Grayscale'de var. Grayscale'in spot ETF'ine izin vermediler, daha sonra ama vadeli opsiyon ETF'ine bir tanesini verdiler. Grayscale'de de dedi ki ne iş arkadaş, vadeli opsiyon en risklisi, ona izin veriyorsun, bana izin vermiyorsun ve Bitcoin riskidir diyorsun. Böyle saçma şey mi olur dediler ve dava açtılar ve gelen haberler davanın iyi gittiği yönünde. O yüzden zaten Grayscale'in ana fonu olan, borsada işlem gören GBTC hisseleri de bir süredir biraz tırmanıştalar. Yani böyle entesan şeyler de olabiliyor. O yüzden bu dava açıldı diye hemen Coinbase'e çökecekler, kapatacaklar, öyle bir şey yok. Zaten dava Coinbase'in işlemlerinin tamamıyla ilgili değil, sadece staking ve belli coinlerle ilgili. Ama dava da açılmadı. Davayla ilgili ön ihbar geldi. O yüzden ne dava açılacak onu da açıkçası çok bilmiyoruz. Ama ben bu tartışmada Coinbase yöneticilerine hak veriyorum adamlar ellerinden geleni yapıyorlar. Bu herif bu genzler denen adam gerçekten adam bir pislik. FTX pisliğinde de çok payı var. Sam Bankman-Feed ile de ilişkileri çok ortaya çıktı. Burada bence saçma sapan bir iş yapıyor. Gelelim Tron meselesine. Tron biliyorsunuz Justin Sun'ın borsası ve kendine ait bir de TRX diye coin'leri var. Ondan aleyhine de dava açıldı. Şimdi o dava biraz farklı bir aynı olan yönü var. Orada da staking ne yapıyorsun? Belli coin'leri nasıl listelersin sen orada diye. Hani Coinbase davasına benzer bir yön var. Ama bir de sahtekarlık var. Sahtekarlık Genellikle iki bacaktan oluşuyor. Bir tanesine bunun wash trading veya yıkama tradingi diyoruz. İddiası SPK'nın, TRX'in aslında ciddi bir işlem hacmi yok, kendi kendine işlem hacmi yaratıyorlar. Yani kendi kendine alıp satıyorlar, alıp satıyorlar, böylece işlem hacmi yaratıyorlar. Sahte bir işlem hacmi ve böylece yatırımcıları buraya gelmeye ikna ediyorlar diye gayet mümkün. Tonun kurucusu Justin Sand'a benim hiç hoşlanmadığım kripto aktörlerinden bir tanesi böyle bir sahtekarlık yapılmış olabilir. Bundan ilgili SPK tabii ki %100 haklı çünkü bunun kuralı belli. Yani wash trading yasak, kendi hisse serinde alıp satmak yasak, kendi senetlerini sürekli alıp satıp bunu açıklamamak yasak, bu kural. O yüzden buradan üzerine gidebilirler. İkinci üzerine gittikleri sahtekarlıkta fenomenlerin kullanımı üzerine. Valla açıkçası bana sık sık kripto pazarlarından talep geliyor. Hocam bizi tanıtır mısın, duyurur musun? Coinlerden geliyor. Yapmıyorum çünkü arkalarını okuyamıyorum. Ve endişe ediyorum sizleri yanlış bir duruma düşürmekten. O yüzden çok güvenmediğim, çok emin olmadığım şeylerde asla sponsorluk da kabul etmiyorum. Ama Amerika'da işte bazı fenomenler... ...Tron tanıtımına katılmışlar. Tron'un TRX isimli coin'in tanıtımına... ...Lindsay Lohan ünlülerden bir tanesi. Geri kalanları pek tanımıyorum. Tweet başı 10 bin dolar gibi paralar alarak... ...işte TRX çok güvenli, TRX'e yatırım yapabilirsiniz. TRX çok işte likit gibi tanıtımlar yapmışlar. SPK onlara ayrı ayrı davalar açmaya başladı. Yani bu arada SPK hakikaten çok sert. FTX'in tanıtımını yapan YouTuber'ların da üzerine gidiyor bu arada. Orada da davalar var. Gerçi orada çok haklı görmüyorum ama o ayrı bir mesele. Fakat burada bu fenomenleri üzerine gidiyor. Ve diyor ki sen... Tamam alabilirsin sponsorluk ama bunu beyan etmeden tweet atıyorsun ben güveniyorum, ben seviyorum diye bu aldatıcı beyandır. 10 bin dolar civarında tweet başı para almışlar. iyi paraymış bu arada. <gülüyor> Benim tweetlere kimse o parayı vermiyor. Ve o 10 bin dolarını geri ödüyorlar şimdi. Bir de üzerine cezalar kesiliyor. Mesela Lindsay Lohan'a 50 bin dolara yakında ceza kesildi. Burada tabi Tron açısından kötü olan şey bu fenomenden hemen teslim oldular ve dediler ki haklısınız 10 bin doları iade ettiler. cezayı ödeyeceğiz. Bir an önce olaydan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu da Tron'un aleyhine yine ne yapıyor? Kanıt oluşturuyor. Tron'un sahtekarlığı konusunda. Tron ve TRX benimle hiç hoşlanmadığım yapılar. Durum Tron tarafında da böyle ve Tron üzerine iyi gidecekler gibi gözüküyor. Bütün bunlardan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Kripto pazarında, kripto borsalarında, kripto altyapısında gerçekten arızalı yerler var. Gerçekten arızalı insanlar var. Bunların temizlenmesinde büyük fayda görüyorum. Justin Sun bunlardan bir tanesi. FTX'en, Bankman, fried bunlardan bir tanesiydi. Bunlardan çok huzur duyuyorum. Öte yandan ama Coinbase gibi işini düzgün yapmaya çalışan, kurallara uygun olan bir şirketin üzerine gidilmesini haksızca buluyorum. Signature Bank'in iflasında da yine Amerikan SPK'sının, Fed'in haksızlık yaptığı inananlardanım. Yani şunu net, Amerikan SPK'sı sevmiyor kriptoları ve üzerine gitmeye çalışıyor. Bitcoin harcındaki her şeyi bir senet gibi görüyor ve buradan bulduğu boşluk üzerinden yürüyor. Bu de bütün yatırımcılara önerim eğer Bitcoin dışındaki alt koinlerde yatırımınız varsa çok dikkat edin. Bunların hepsine Amerika'dan engelleme gelebilir. Bitcoin üzerine pek gitmiyorlar. Çünkü Bitcoin'i bir emtia olduğunu Amerikan Sermayesi Kurulu Başkanı Gensler de kabul ediyor. Emtialar bizim alanımıza girmez. Bir sermaye piyasası kurulu yüzüyor. Oradan Bitcoin'in kafası rahat. İşte bu aralar yine bütün kıyametlerin kopmasına rağmen Bitcoin'in dün yine 28 bin doların üzerine gelebilmesinin arkasında bu var herhalde. Muhtemelen bir takım alt koinler Yerden de buraya kaçış var. Amerikan bankalarından buraya kaçış var. Bitcoin altın gibi güvenli bir ürün olarak algılanıyor. Enteresan hakikaten Bitcoin'in vardığı noktada. Biliyorsunuz ben seviyorum ama yatım tavsiyesi veremem. Bitcoin nereye içeri kimse bilmiyor. Ona da yönelik en sonunda bir regulatif saldırı gelebilir. Evet durum bu. Bir özetlemek istedim. Sevgiler, saygılar, soru ve yorumlarınızı her zamanki gibi aşağıya bekliyorum. Bir de bir like harika olur.